Sonuncu merhaba. Nasılsınız hocam? Gördüğün gibi iyi. Sen de iyisin inşallah. Ben de iyiyim. Hocam Aynen, bugün evet. de kırmızı oda gibi karşılıklı oturduk. Eyvallah. Format vallahi her gün format <gülüyor> evet. değiştiriyoruz. Ben beğendim vallahi. Bu, bu da iyiymiş. çünkü hem sana hem evet. arkadaşlara direkt bakma imkanım oluyor. Gayet Benim hoş. Benim için olsun. de aynı şekilde. Eee neler var? Taze taze sorularım var hocam. Hadi hayırlısı.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 İlk Yeni soruyla şu. başlıyorum. Evet. <gülüyor> Neden kişisel sorulara biz cevap vermiyoruz? Hepinizin gördüğü gibi Hazal'ın soru modu dediğimiz bir modu var. O moda geçince <gülüyor> bir anda Margaret Thatcher gibi oluyor. Böyle soru yöneltiyor. Ben de hemen cevap moduna geçiyorum. Efendim sebebi temelde şu genel olarak. Bana kariyerleri hakkında işte bundan sonra seçecekleri yüksek lisansı ne bileyim doktora konuları hakkında danışmak isteyen bazı öğrenciler oluyor mesela. Ve bunlar genellikle benden randevu alıp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 Çenesi en düşük insan olarak konuşan Sinan Canan adlı sinir bilim uzmanı, biyolog kökenli kişinin ilgi alanına girebilecek. Birçok farklı alanı, mesela biyolojiyi, sinir bilimi, işte felsefeyi, günlük yaşamı, ekonomiyi falan çok alanlı bir hikayeyi ilgilendiren sorulara yorumlar arandığında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 Hocam ben de ufak bir ekleme yapabilir miyim? Tabii. Gelen soruları uzun uzun oturup okuduğum için de gerçekten merak ediyorum bazı şeylerde. Ayrıntılı çok güzel sorular geliyor. Fakat bunlar kişisel hayat içeriyor. Hocam size bu noktada ayrıyetten katılıyorum. Bir maille sizin hayatınızın cevabının çıkması neredeyse imkansız. Eğer bir size bir maille veya buradaki sorularımla bu cevabı veriyorsa bunun gerçekten bir faydası olmayacak. Onun için bazı maillere hususen diyoruz lütfen bir uzmana gidin. Özellikle psikoloji alanından gelen ve bir psikiyatrik sorunla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 Biriyle görüşmeniz, onunla konuşmanız, onun sizin hayat hikayesinin ortak olması gerekiyor. Bundan sonra ancak bu tarz sorular siz onlarla birlikte cevaplanabilir. Bazı maillerde ne kadar istesek de hatalı olacağını bildiğimiz için dönemediğimizden açıklama ihtiyacı duyuyorum. Zaten birçok kişi cevabını almıştır şu anda. Yani evet. gücelmece, daralma çok bizim evet. de yapabileceğimizin bir sınırı var. Görün evet. herkese böyle dağıta dağıta gezelim ama dünya öyle bir yer değil. Siz anladınız onu. Evet.